Bugün 14 Eylül 2021 Salı, Mars günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne cesur ve iyimser enerjiler veriyor. Erken saatlerde ay ile kova burcundaki Jüpiter arasında oluşacak olumlu açı, iyimserliğimizi ve motivasyonumuzu da yükselterek bize destek olabilir. Bakış açımızı geniş tutarak sevdiğimiz aktivitelere yönelebiliriz. Ruhsal olarak daha iyimser ve keyifli hissedebiliriz. Pozitif enerjilerle kültürel ve sosyal konulara yönelebiliriz öğle saatlerinde yay burcundaki ay Başak burcundaki Mars'ta dik açı yapacak enerjimiz yükselebilir ancak biraz sabırsız ve dürtüsel davranma eğiliminde de olabiliriz öğle saatlerinde kaza ve sakarlıklara da açık olabileceğimizden dikkatli olmalıyız ilişkilerde de duygularımızı kontrol edip objektif olmaya çalışalım Ay saat 14.33'te Oğlak Burcu'na geçecek. Günün geri kalan bölümünde duygularımızı daha fazla kontrol edebilir, günlük iş ve sorumluluklarımıza odaklanabiliriz. Akşam saatlerinde ise Ay ile Akrep Burcu'ndaki Venüs arasında oluşacak olumlu açı sosyal ve sanatsal becerilerimizi yükseltebilir. Daha dinlendirici, keyif verici aktivitelere yönelebiliriz. Akşam ve gece saatlerinde sevdiklerimizle zaman geçirebilir, paylaşımlar yapabiliriz. Çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerimizle daha rahat ilerlerken gerekli destekleri alabiliriz.